Geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın, da. uzatmanın. Buruk bir şarkısın kulaklarımda Hayat inandıktım geçilmiyor tuzaklarında Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Gözlerime bak Gözlerime bak, gözlerime bak. Cause the